arızalı bir tripodumuz var. Ayağının birinin kırılmış. Şimdi orayı tamir edeceğiz. Siz de buna benzer tripodlarınızda bir arıza meydana gelirse bizim gösterdiğimiz şekil size bir usul olmuş olur. Siz buna benzer çözüm yollarıyla arızayı giderebilirsiniz. Hazırsanız buyurun başlayalım. Tamam. Bugün de kendi sökümümüzü dikelim. abi. Tripodumuz kırılmış. Araya vermeyelim. Önce Yeni tripod almaya gerek yok diyorsun. Yani İmkanı varsa geldiği selam abicim. Şu arkada da bir tanesinin gidersi düşmüş önce onu takayım. Ha, uzuvların rahat hareket etmesi için gerekli evet. parçaları sökelim değil mi önce? Tabii biraz söküyorum. Ama söktüğümüz yeri de hatırlayalım. Gerekirse fotoğrafını çekelim. E, unutmamak için. Hangi, bir da, hangi parça nereden çıkıyor onu anlamış oluruz. Biz e, bildiğimiz için not almıyoruz ama siz not alabilirsiniz. Veya fotoğraf çekebilirsiniz. Bir tanesinde bir daha hmm. Onu halledeyim diyorum. Burada nasıl bir şey? Aç abi de. Böyle pis bir yerde ki. Ha çok pis bir yerde. Ya da şunlar kopya sökmek gerekiyor. Onları sökmeden ama şu şekilde halledebiliriz herhalde. İnşallah olacak de. Ha. Yandan dikkatli bir şekilde sıktık. O da olmuş oldu. Amma oldu güzel oldu. Şimdi sadece Şimdi gelelim kırık parçaya. Par Önce şöyle bir yapalım abi, şu parçaya hazırlamıştık ya. Kırık yere nasıl bir parça gösterebilir mi arkadaşlar? Şöyle sadece. Sadece. Ne yedim? ne yedim şöyle? Öyle bir parça hazırladım. Şöyle, geleceğimiz yeri ortayalım da. bizim takipçilerimiz de geç çok dikkatli şimdi o öyle olur mu diye kızanlar olacak kızanlar olacak onlara da ayrıca teşekkür ederim bizim eksiklerimizi görüyor düzeltiyorlar ama pek çok insan Allah razı olsun evet. o bize yetiyor abi önemli olan o zaten abiciğim. geçen de hatta birkaç kişi daha aramış yazmışlar yorumada Allah razı olsunlar demişler sayenizde yaptık Yürsün paradan kurtulduk demişler. Bu arada ustalar da kızmasınlar bize. Vallahi İşaret dedik. Ee. İşaret dediğimiz yerden deliyoruz. Hidayla deleriz dedik ama çelik kullandığımızı unuttuk. Birinci deliğimiz tamam. İkinci deliğimizi de Aç, açacağız abi. Burayı geldik ya. Burayı biraz düzleyelim arkadaşlar. Tamam. Ha. Yukarıdan. Yukarıdan soyacağız abi. Şöyle, şu arkadaşlar Yukarıdan geçirdik. Dur baba bir dakika. Bilezik gibi geçirdik üstteki mafsaldan. O şunun, şunu mu Yok aşağıyı mı açıyorsun? Tamam. Bu. Yukarıdaki mafsaldan geçirdik şöyle yapalım mı? Ona mafsalın üstünden, bunu e, bilezik mafsal gibi yapıyoruz. Evet, evet abi. Olayı hepsi bu. Yine burada da biraz. Test vida var değil mi orada? Test vida var. Oradan vida alıyoruz. Öndeki en azından pırtmasını engelleyecek, ayakta evet, durmasını sağlayacak. Aynı plastik gibi. Kırık bacağa platin takmak gibi bir şey yaptık biz. Evet. buraya da bir şey yaparız lazım. Ha oraya da Şöyle bir biraz, bir daha atalım. Şöyle değil mi? Hı hı. Evet. Evet o niye kırıldığını da anlat abi. Valla bu çelik malzeme bir sesin etmedik kırılır diye. Bu yaydan Delik, kesin e, Şu anda malzeme. delimizde başka yok. Madem işe başladık. Pullu bir vida atıyoruz. Evet. <gülüyor> Evet. Okçu cool da orayı. En azından çöp atmaktansa kullanılacak hale geldi. Biz bunu kaç yıl oldu? 4-5 yıl önce işte 100 falan gibi almıştık. E, 135 şimdi 35 tane almıştık. 5 yıl mı, 6 yıl kadar 4-5 yıl oluyor herhalde, değil mi? Evet. Şimdi de demek ki daha yüksektir bunu, şu bu 1.70'lik, 1.80'lik bu tripod, yüksek tripod, e, terazili, ayarlı, asansörlü, e, bunu çöpe atmaya kıyamadık, böyle e, işimizi görecek bir hale getirdik. Milli servet abi ya. Milli servet. Evet, asansör de böyle Eskiden <gülüyor> ustalar vardı ayakkabı yapar, tamir ederlerdi, ne güzel ederlerdi değil mi? Ha. Aynı onun gibi, Oturuyor nostaljiyi onların, şimdi. Onların yanına otururdum ben, Kayseri'deki ayakkabı tamircilerin yanına. Onların dikiş atmasını seyrederdim. Onlar da çay ısmarlardı, sohbet ederdik iki yaşlı. Biri Yaşar amcaydı, biri Ahmet amca. Allah. İkisi de vefat etti. Çok oldu, Allah, yaşlılardı. Allah rahmet, etsin. Allah rahmet etsinler. Evet. Okulumun yandaydı. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum, Kayseri İmam Hatip'ten. Biri okulumuzun yandaydı, biri de aşağı tarafındaydı. Okulumuzun yatılı bölümü vardı, onun arkasındaydı. Oraya giderdik. Onlara rahmet etmiş, istemiş oldular. Allah cümle önümüze etsin. rahmet et. Şey mi? Bir, bir de şöyle evet. bant saralım da. Ha. En azından Ha makyaj yapalım. Ha, makyaj Abi, Abi, biz Kayseri, ya, Ha biz Kayseri'liyiz. Öyle derler ya. Annesine <gülüyor> makyaj yaparmış, babasına taze gelin diye tekrar. Böyle <gülüyor> derler ya. Kayseri ticareti bilir. Ama geçti işte Türk millete bu yanık ya. Bu ülkeminin sarı hep güzel ya. Yani. İnşallah 15-20 yıl sonra da dünya hep biz yöneteceğiz. Ey Türk millet hazır olun. Türk töresi dünyaya yeniden hükümran olacak. Evet. Türkler gelmeden dünyaya adalet gelmez. Evet abiciğim. Oldu değil mi abi? Tamam, güzel oldu. Evet. Yine geldik bir videonun sonuna. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Senin bir diyeceğin var mı Erhan Usta'm? Allah'a emanet olsunlar abi. Her şey gönüllü olsun. Allah Bizi izledikleri için yardımcınız olsun. Allah emanet olun.